Bitmesin bu hikaye Sana büyük bir aşk besledim şu yumruk kadar kalbin içinde Üzgünüm sana söylediğim tüm sözler içinde İlk gördüğüm günü hatırlıyorum Kaybolmuştum gözlerinin içinde Bir şey de kır ama bitmesin bu böyle Ve son kez doğruyu söyle Ufak bir his bile kalmadı değil mi o kalbin içinde Boş ver özür falan dilemeye gerek yok İnsanız ve maalesef böyle fazla Sevince acıdan başka hiçbir çare yok Bıraktığın yerde beklemez hiçbir şey Buna çare yok ve çare çok da bulunacak bir şey değil Buna da çözüm yok Siz insanlar aranızda pay edin her şeyi Çünkü benim ondan başkasıyla gözüm yok Pişman Rüzgar gibi <Gülüyor> Ne? Üzerinden yıllar geçse de içimdeki yangınlar sönmez suyla Meydan okudum yenileceğimi bile bile Göz göre göre yaptığım yanlışlar Beni dönüştürdü olmak istediğim kişiye Bir dilek diledim sonra vazgeçtim Bana fayda etmezsen yokken dünyalar bile Tek istediğim bilinmesi sana sunduğum Ve içime bile zor sığdırdığım kocaman isterim Bir gülümseme yaratma soğuk güzel yüzünde Bir gün üzülecek olursa hatırla ve üzülme Seni seviyorum bir gün aynı satırlarda tekrar görüşmek üzere Pişman değilim Sadece bak bana Yorma kendini Aşk rüzgar gibi Pişman değilim Sadece bak bana Yorma